Söylendi ne yapmamam gerektiği ama ne yapmam gerektiği değil Beni biraz anlaman gerekli, anlatırım olsam da dilsiz Aitsin dediler dünyaya ama dünya sana ait değil Seviyorum hayatı ne olursa ve etkisinde değilim resminin Snowboard takımı gibi maşallah burnuna Tek fişek çektim ve şansı burnundan vurdum ah. Çalıştım eylem karam tüm gece yorgun ah. Baba yorgundu bir ara artık oyunda Gece gece iş ah devletle fetiş ah Sürtük ne çabuk sigara yetiş ah parçayı tamamla oynar gibi tetris ah kaydı görüntüyüm yedim tüm görüntüye Gliç ah nasıl pizza tıpkı Turgut Nijah çıkmak için gün say İstanbul şurası ilk park etmek için ispat çevirdim bir jet pat e görücü şansım ya ver gitmez sevmez beni. otuz